Merhaba kıymetli arkadaşlar ben Ali Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. TET kimya videolarını devam ediyoruz. Bugün 7. ders kimyasal türler arası etkileşimde güçlü bağlardan kovalent bağ ve metalik bağ anlatmaya çalışacağım. Bu dersimizde kovalent bağ, kovalent bağın oluşumu polar apolar bağ. Yani atomlar arası bağ polar apolar molekül nedir bunu anlatmaya çalışacağım kovalent bağ bileşiklerin isimlendirilmesi ve metalik bağ nedir bunu anlatacağım evet arkadaşlar kovalent bağ bir önceki dersimizde iyonik bağ anlatmıştım bir metalle bir ametal arasında gerçekleşen elektron alışverişiyle oluşan güçlü bir etkileşimde arkadaşlar. Bugünkü dersimiz kovalent bağ ametal atomları arasında. Evet, kovalent bağ deyince arkadaşlar aklımıza ametal atomları gelecek. Ametal atomları arasında elektronların ortaklaşmasıyla yani elektron ortaklığıyla kurulan kimyasal bağ kovalent bağ denir arkadaşlar kovalent bağ oluşurken atomlar son katmanlarındaki eşleşmemiş elektronları kullanırlar atomların kovalent bağlarla bağlanmış bileşikteki en küçük birimine molekül moleküllerden oluşan bir şey ise moleküler bileşik denir yani moleküler bir bileşik arıyorsak kesinlikle kovalent bağlı olması gerekiyor arkadaşlar bir moleküldeki kovalent bağ sayısı atomların Lewis elektron nokta yapılarında gösterilen eşleşmemiş elektron sayısı kadardır yani Kaç tane tek elektron varsa Lewis nokta yapısında o kadar bağ yapabilir diyebiliriz. Bir molekülde bağ yapan elektronlara bağlayıcı elektron, kovalent bağ oluşumuna katılmayan elektronlara ise ortaklaşmamış elektron çiftleri adı verilir. Örnek olarak mesela şöyle bir su molekülü çizelim. Hemen bir e, alıştırma yapalım. Bakın arkadaşlar şunlar bağ yapan elektronlar. Bunların her iki ucunda birer elektron var. Biri hidrojenden, biri oksijenden geliyor. Ancak oksijenin bağ, bağ yapımına katılmayan ee, ortaklaşmamış elektron çiftleri de vardır iki tane arkadaşlar. Kovalent bağlar apolar ve polar kovalent bağ olmak üzere ikiye ayrılır. Hemen e, bağın polarlığı yani e, atomlar arası bağın polarlığına apolarlığına bakalım arkadaşlar. Apolar A ile başlıyor arkadaşlar. Ne demek aynı metal atomlar demek. aynı A metal atomlar arasında oluşan kovalent bağ apolar kovalent bağ denir. Apolar kovalent bağlı bir molekül aynı elementin iki atomunun ya da ikiden fazla da olabilir elektronların ortaklaşa kullanmasıyla oluşur. Apolar kovalent bağda bağ yapan elektronlar arasında elektronegatiflik farkı olmadığından dolayı kutup oluşmaz. Nedir hocam bir kutup birazdan anlayacağız arkadaşlar. Örnek olarak bakın hidrojen, flor, oksijen, azot gibi element moleküller apolar kovalent bağ örnek olarak verilebilir hidrojeni açık olarak bir inceleyelim hidrojen bildiğiniz gibi arkadaşlar tek elektron olan bir yapıdır ee, helyum soygaz gaz düzenine ulaşmak için bir elektron daha ihtiyacı var başka bir hidrojenle arkadaşlar elektronlarını şurada gördüğünüz gibi bir tesbih tanesinin iki tesbih ipi tarafından ku, e, kullanılması gibi görebilirsiniz bunu arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şurada bir kovalent bağ yapıyorlar şimdi Şöyle kutup neden oluşmuyor onu söyleyeyim. Bakın hidrojeninde bir protonu var merkezde. Diğer hidrojeninde bir protonu var. Yani iki tane artı şuradaki iki tane eksiği eşit güçte çekeceği için arkadaşlar bu elektronlar iki atomun tam ortasında yer alacaktır. Ne sağdaki atoma ne soldaki atoma yakın değil ikisine de eşit mesafede olacaktır. Bu yüzden Kutup oluşmaz kutupsuzdur apolar kovalent bağ. Hemen Lewis nokta yapısıyla açıklayalım arkadaşlar. Hidrojen 1'dir. 1 değerlik elektron sayısı 1'dir. Hidrojenin Lewis nokta yapısı şu şekilde yapılır. Diğer bir hidrojende şu şekilde geldiğinde bu iki elektron arasında bir etkileşim olur. Ve şu şekilde bir kovalent bağ oluşur. Hatta bunu şu şekilde e, yazabiliriz arkadaşlar. Helyum düzenine ulaşmış olması gibi. Evet. Bu e, hidrojen molekülünün Lewis nokta yapısıyla oluşturduğu kovalent bağlı bir bileşik. Flor molekülünde yine aynı şekilde flor 9. elementtir. 2 7 olarak dağılır arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı 7'dir. Hemen e, Lewis nokta yapısını gösterelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın gördüğünüz gibi tek eşleşmemiş bir tane elektronu var. Diğer floru da şu şekilde yazarsak arkadaşlar Bunda da eşleşmemiş. İşte bu iki eşleşmemiş elektron arasında bir kovalent bağ oluşacaktır. Arkadaşlar buna apolar kovalent bağ denilecektir. Bakın bu florunda 9 tane protonu vardır. Bu florunda 9 tane protonu vardır bu elektronları eşit olarak çekeceği için e, bu elektronlar iki floru da eşit mesafede olacaktır arkadaşlar. O yüzden bu yapı kutupsuz bir yapıdır. Bakın tam merkezde iki floru da eşit mesafededir diyebiliriz. Evet geçelim e, polar kovalent bağ yani kutuplu kovalent bağ. Farklı metal atomlar Apolarda da aynı başlıyordu aynı metal atomlar. Bunda polar kovalent bağ farklı metal atomlar arasında oluşan kovalent bağ polar kovalent bağ denir. Esasen çok basittir. Polar kovalent bağlı bir molekül farklı elementlerin elektronlarını ortaklaşa kullanmasıyla oluşur. İşte polar kovalent bağda bağ yapan elektronlar arasında elektronegatiflik farkı olduğundan kutup oluşur. Bunun nedeni bağ yapan atomların elektronegatifliklerinin farklı olmasıdır arkadaşlar elektronegatifliği yüksek olan atom düşük olan atoma göre ortaklaşa kullanılan elektronu kendisine daha çok çekecektir yani bu elektronlar bağ yapan elektronlar elektronegatifliği yüksek olan atoma daha yakın olacaktır. Bu durumda molekülde e, kısmi pozitif ve kısmi negatif yükler oluşacaktır. Elektronlar bakın hidrojen florürde florun dokuz tane protonu vardır elektronegatifliği daha yüksektir. Elektronlar biraz daha flora yakın olacak hidrojenden biraz daha uzak olacağı için flor e, kısmi negatif. Hidrojen ise kısmi pozitif yük alacaktır. İşte bu e, duruma e, kutup diyoruz arkadaşlar. Kutuplu yapı diyoruz. Bakın hidrojen Lewis nokta yapısını demi çizmiştik. içinde çizmiştik arkadaşlar şu şekilde e, Lewis nokta yapısını. Şu şekilde çizmiştik. İkisinde birer elektron ihtiyacı var ve bu elektronları ortaklaşa kullanarak şu şekilde şöyle biraz flora yakın çizeceğim. Ee, ne olacaktır arkadaşlar? Bir kovalent bağlı bileşik oluş, oluşacaktır. Yani şöyle yapabiliriz. Şunu şöyle yapabiliriz. Flora daha yakın olduğu için flor burada kısmi negatif. Hidrojen ise kısmi pozitif yük alacaktır arkadaşlar. Evet geçelim molekülün polarlığına. Ne demektir molekülün polarlığı? Arkadaşlar atomlar arası kovalent bağlarda Bağ polarlığı çok basittir. Aynı atomlar arasında ise apolar, farklı atomlar arasında ise polar koanat bağ. Molekülün polarlığı ise çok önemli ve biraz da karışıktır atomlar arası bağa göre. Bakın arkadaşlar molekülün polarlığı ve apolarlığı o molekülü oluşturan atomlardan merkez atom konumundaki elementin Lewis yapısında bulunan noktalarının tamamı kadar. Aynı atomlarla bakın burada bu, bu da çok önemlidir. Aynı atomlarla bağ yapıp yapmaması ile bulunabilir. Başka bir yöntemde ise merkez atomun ait olduğu grup numarası kadar aynı atomlarla bağ yap, yapmadığına da bakılabilir arkadaşlar. Örnek olarak karbon arkadaşlar 6'dır. 2, 4 olarak dağılır. Değerlik elektron sayısı 4'tür. O halde karbonun Lewis nokta yapısı şu şekildedir. Doğru mudur arkadaşlar? 4 tane bakın merkez atom karbon olduğu bir yapı çizeceğim şimdi karbondioksit yapısını oksijen ise arkadaşlar 8'dir 2 6 olarak dağılır ve değerlik elektron sayısı 6'dır oksijeninde 1 2 3 4 5 6 olarak çizdik oksijen 2 bağ yapar karbon ise 4 bağ yapar işte 2 tane oksijen karbonun bu 4 ortaklanmamış elektronuyla Kovalent bağ yaptığı zaman şöyle bir yapı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakın şöyle karbon evet şu şekilde şurada oksijenin bağ yapmamış bağ yapımına katılmamış iki çift elektronu var. Arkadaşlar bu şunlar oksijenden gelen elektronlar şunlar da karbondan gelen elektronlardır. Şimdi ne demiştik bağın polar şeyi molekülün polarlığa polarlığına bakmak için önceki ilk yolumuz şu. Ka, e, merkez durumundaki atomun e, elementinin Lewis yapısında bulunan noktalarının tamamı aynı atomlarla e, bağ yapımına katılmışsa bu yapı apolardır. Bakın karbonun 4 tane elektron da aynı atomlardan e, kovalent bağlı bağ yapısına katılmış. O halde merkez atomda bakın merkez atomda bağ yapımına katılmayan ne elektron çifti var ne de tek elektron vardır. O yüzden bu yapıya biz apolar yapı diyeceğiz arkadaşlar. Peki polara bakın burada e, karbon tetraklörür, klor bildiğiniz gibi 17. elementtir arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı 7'dir. Şu şekilde yazılır. Şöyle evet yine tek bağ yapar. Karbona bağlandığı zaman mesela şöyle onu da çizelim hemen. Karbona bağlandığı zaman şu şekilde e, karbon tetra klorür bağı yapar her tarafa klor bağlanır gördüğünüz gibi yine karbon merkez atomu üzerinde e, ne yok arkadaşlar bağ yapımına katılmamış hiçbir elektron teki veya çifti yok arkadaşlar o halde bu yapıda apolar yapıdır Peki hocam polar molekül ne demektir? Polar molekül hemen şurada amonyak molekülüne bir göz atalım. Bu da çok basittir. Amonyak 7. elementtir. 2, 5 olarak dağılır. Değerlik elektron sayısı 5'tir arkadaşlar. Azotu 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak bakın bir tane çiftleşmiş elektron çifti var. 3 tane de çiftleşmemiş elektronu var arkadaşlar. Demek ki 3 bağ yapacaktır. Hidrojeni de şu şekilde gösterebiliriz. Birinci elementtir arkadaşlar. Hemen şöyle hidrojeni bir öncekinde de göstermiştik. Şu şekilde bakın şuradaki her tek kalmış elektronlar hidrojen elektronları tarafından bağ yapımında kullanılacaktır ve amonyak molekülü oluşacaktır. Merkez atomda bakın bağ yapımına katılmamış bir elektron çifti var. İşte bu durumlarda olan yapılara polar kovalent, e, polar molekül diyoruz arkadaşlar. Polar molekül diyoruz. E, şöyle de düşünebiliriz. Bakın karbon 4A grubudur. 4A grubu A grupları için geçerlidir. Grup numarası kadar aynı atomlarla bağ yapmış mı? Arkadaşlar evet grup numarası kadar. Bakın oksijenle 1, 2, 3, 4 tane bağ yapmış ya da şurada klorla 1, 2, 3, 4 tane bağ yapmış. Bakın dikkat edin yapı apolar ama buradaki atomlar arası bağların tamamı polar bağdır. Yani bağlar polar olabilir ama molekül apolar olabilir. Veya bağlar polar molekülde polar olabilir arkadaşlar. Evet suda da aynıdır arkadaşlar. Bakın oksijen şurada çizmiştim. Şu şekilde 4, 5, 6, 2 tane elektron teki vardır. O yüzden bunlara hidrojen bağlanacaktır. Şuradan arkadaşlar merkez atomunun üzerinde bağ yapımına katılmamış elektron çiftleri var. O, o halde su molekülü de nedir arkadaşlar? Polardır. Atomlar arası bağlarda yine polardır diyebiliriz. Diğer CH4 ve klor molekülünü yani metan ve klor molekülü ikisi de apolar yapılardır arkadaşlar siz alıştırma olarak yapabilirsiniz. Yalnız güzel bir not var burada hidrokarbonlar arkadaşlar karbon ve hidrojenden oluşmuş sayılar ne olursa olsun hiç önemli değil sadece karbon ve hidrojenden oluşmuş tüm yapılar tüm yapılar arkadaşlar hiç açık hallerine bakmadan yani uzay dizilimlerine bakmadan direkt olarak apolardır diyebilirsiniz arkadaşlar. Hidrokarbonlar apolar molekül yapısındadır. Moleküllerinde de merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti bulunmadığından dikkat ediniz diyor arkadaşlar. Apolar moleküldür diyebilirsiniz. Hidrokarbon gördüğünüzde direkt olarak apolar moleküldür diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bir de molekülün geometrisi durumu var arkadaşlar. Bakın e, berilyum hidrür, Berilyum hidrür'e baktığımız zaman arkadaşlar berilyum 2A grubu elementidir. Hidrojenle bağ yapmış arkadaşlar. Şu aradaki açı 180 derecedir. O halde bu yapı doğrusaldır. Arkadaşlar e, yapı doğrusal. E, molekül apolardır. Ama aradaki bağlar arkadaşlar kovalent bağlar polardır. Bor hidrür e, molekülüne baktığım zaman bor bir yarı metaldir arkadaşlar kovalent bağ yapabiliyor işte hidrojenlerle bağ yapmış arkadaşlar gördüğünüz gibi her hidrojenin arası arkadaşlar kaç e, derecedir 120 derecedir bu e, yapılara üçgen düzlem yapı denir arkadaşlar bakın <gülüyor> üçgen düzlem yapı dediğimiz bakın şudur bakın görüyor musunuz hemen üçgen çizebiliyoruz buraya üçgen düzlem yapı denir yapı arkadaşlar Apolardır. Merkez atomda bakın bağ, bağ yapımına katılmamış herhangi bir e, elektron çifti yok. Burada beşinci elementti biliyorsunuz arkadaşlar iki üç olarak grubu üç aydı grup numarası kadar bağ yapmışsa aynı atomlarla yine apolardı ama bağlar e, atomlar arası bağlar polardır. Suya baktığımız zaman arkadaşlar bunu daha önceden çizmiştik. Burada kırık doğru vardır arkadaşlar. Buradaki elektron çiftleri buradaki tek elektronları biraz aşağı doğru yitecektir. Eksi eksi yiteceğinden dolayı şu şekilde bir yapı oluşacaktır aşağı doğru. Bu aradaki açı 104.5 derecedir. Bu durumdaki yapılara kırık doğru denir ır doğruda arkadaşlar Merkez atomda bakın bağ yapımına katılmamış iki tane iki çift elektron çifti var. E, o halde molekül polardır. E, zaten atomlar arası bağlar, farklı atomlar arasında olduğu için o da polardır. metan bakın arkadaşlar buna sakın dörtgen demeyin e, dikdörtgen diyebilme bilme ihtimali olduğu için söylüyorum arkadaşlar bunlarda farklı e, şeyler var farklı düzlemler var. O yüzden düzgün 400'lü diyeceğiz arkadaşlar buna düzgün 400'lü 109.5 derecedir ve e, karbon atomu merkezdeki karbon atomunun tüm e, tek elektronları ne yapmış? Bağ yapımına katılmış. Bağ yapımına katılmayan herhangi bir elektron olmadığı için yapı apolardır ama atomlar arası bağlar farklı atomlar arasında olduğu için e, atomlar arası bağlar polardır arkadaşlar. A, azot trihidrür ya da amonyak molekülüne baktığımız zaman şuradaki çiğ, e, e, bağ yapısına katılmamış elektron çifti buradaki tek elektronlar aşağı doğru baskılamış arkadaşlar sanki şöyle şöyle şöyle şöyle bakın e, sanki bir piramitmiş gibi şuradan arkadan da bir düzlem olarak şey yaptığınız zaman hayal ettiğiniz zaman üçgen piramide benziyor arkadaşlar üçgen piramit diyebiliriz arkadaşlar buna Hatta şöyle de yapabiliriz Evet şöyle bu Çünkü it, itme durumunda üçgen piramit e, yapı arkadaşlar e, Merkez atomda bağ yapımına katılmamış elektron çifti bulunduğu için polar e, ama farklı atomlar arasında olduğu için bağlarda polardır arkadaşlar. Karbon dioksit arkadaşlar gördüğünüz gibi merkez atomdaki karbonun dört tane elektronu da oksijenlerle aynı atomlarla bağ yapmış arkadaşlar kovanet bağ yapmış. Bu durum beryum hidrürdeki gibi e, aynı durumdur arkadaşlar. 180 derecelik bir açı vardır. Bu yapıya doğrusal deniyor. E, ba e, şey molekülün kendisi apolardır. Atomlar arası bağlar ise polardır. Vesper gösteriminde yine bu konuyu ele alacağız arkadaşlar. Şimdi bu kadarını bilmeniz bence yeterlidir diyoruz ve geçelim kovalent bileşiklerin adlandırılmasına arkadaşlar kovalent bileşiklerin adlandırılması oldukça kolay bir konudur kovalent bileşiklerde bilmeniz gereken iki üç tane hassas hassas konu vardır arkadaşlar bir kovalent bağlı bileşiklerde elektronegatifliği az olan element katyon gibi çok olan element ise anyon gibi davranır ve katyonlar her zaman öne yazılır bu şekilde isimlendirmeleri dahil olurlar ancak o metal atomları birden fazla değerlik alabildiği için ametal atomlar artı bir artı iki eksi bir eksi iki eksi üç gibi farklı değerlikler alabildiği için arkadaşlar birbirleriyle farklı oranlarda bileşik yapabilirler. Örneğin de, mesela bakın azotlu oksijen arasındaki bileşikler azot monoksit, azot dioksit, diazot tetroksit gibi kovanet bileşikler e, oluşturulabilirler. Bakın e, dikkat edin burada. Bu şekilde oluşan her bir kovalent birleşiğinin adlandırılması farklıdır ve kesinlikle bakın şuraya yıldız atıyorum. Sadeleştirme yapılamaz. Yani kovalent bağlı yapılarda sadeleştirme yapamazsınız. Mesela iyonik bağlı bileşiklerde e, tuzun yapısı neydi arkadaşlar? Kristal yapıya sahipti. N6, Cl6 idi. Ne yapıyorduk? Biz bunu sadeleştirebiliyorduk ve sodyum, klorür olarak yazabiliyorduk. Ama asla ve asla şuradaki ikiler sadeleşip, pardon Şuradaki ikiler sadeleşip arkadaşlar 2 ile sadeleşip azot dioksitte dönüşmez kesinlikle sadeleştirme olmaz kovalent bağlı bileşiklerde. Kovalent bağlı bileşikleri okurken arkadaşlar Latince sayılar ifade edilir. Latince sayıları ona kadar ezberlemek ya da bilmek zorundasınız işte mono, di, tri, tetra, pentahexa, hepta, okta, nona, deka. Olmak üzere 10 tane hemen bir e, 5 dakikada ezberleyebilirsiniz arkadaşlar. Latince örnekler hakkında bazı kurallar vardır. Nedir bu kurallar? Bu örnekler kullanılarak oluşturan kuvvet bileşiklerde ses uyumu vardır. Mesela e, karbon monoksit demiyoruz da ne diyoruz? Karbon monoksit diyoruz. Veya işte tetra tetraoksit demiyoruz da azot tetroksit diyoruz. Gördünüz mü? Yani sesler düşüyor. <gülüyor> Hidrojenin Yalnız çok önemli bir şey daha var hidrojenin halojenlerle yani neydi halojenler flor klorun burnunu ısırdı sorularda bu dört element çıkıyor. Halojenlerle bileşiklerinde hidrojen hep aynı değerliyi aldığı için arkadaşlar mono öneki e, kullanılması yani mesela hidrojen florür bakın hidrojen florür diyoruz. Hidrojen monoflorür demiyoruz arkadaşlar. Bunun ne dedi? Hidrojenlerin halojenlerle yaptığı bütün bileşiklerde sabit bir yükün olmasıdır arkadaşlar. Evet, gelelim örneklerimize. Gördüğümüz gibi karbon monoksit. Mono demiyoruz. Ne diyoruz? Monoksit diyoruz. Karbon dioksit, azot monoksit, di azot bakın di azot monoksit, di azot pentoksit, hidrojen klorür Gördünüz mü arkadaşlar hidrojen monoklorür demiyoruz hidrojen klorür diyoruz. Iod triflürür. Azot monoksit monoksit demiyoruz arkadaşlar azot monoksit diyoruz azot dioksit di azot pentoksit ya da penta ayrı ayrı yazacaksak bu şekilde de söyleyebiliriz. Iod triflürür karbon monoksit karbon dioksit. Bakın şunların ayrı yazımı da var. Nerede arkadaşlar burada kükürt, egza, flörür değil mi? Klor, heptak, flörür, karbon, tetraklörür, fosfor, triklorür fosfor, pentakörür, karbon, disülfür. Bakın burada özellikle arkadaşlar kükürt ve azot eğer anyon kısmındaysa arkadaşlar anyon kısmındaysa sülfür, latince ismiyle sülfür olarak azotta nitrür olarak okunur. Eğer katyon kısmındaysa arkadaşlar katyonda yani öndeyse kükürt diye okunur. Kükürt bu da azot diye okunur arkadaşlar. Bu iki bileşiğe iki elemente çok dikkat etmemiz lazım. Bakın burada karbon di, sülfür demişiz. Burada katyon kısmında olduğu için arkadaşlar kükürt dioksit, kükürt trioksit difosfor pentoksit dikükür, diklorür, Az, diazot, monoksit, diazot, trioksit, diazot, tetroksit. Evet fosfor, triklorür diyoruz. Çok basit olarak burayı geçiyoruz. Yani. Arkadaşlar şimdi e, çıkmış sorulara bakalım ÖSYM'de çıkmış sorular. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri hem polar hem de apolar kovalent bağ içerir arkadaşlar. Hem polar hem de apolar arayacağız. Bakalım oksijen suya baktığımız zaman arkadaşlar suda iki tane polar e, kovalent bağ vardır. Yani su da apolar olmadığı için bir gitti. İkiye baktığımız zaman karbon iki tane karbon üçer tane de hidrojen şöyle bağlanmış C2H6 olmuş arkadaşlar. Bakın hidrojenlerle karbonlar arasındaki bağlar polardır. Şu bağlar polar ama karbonla karbon arasındaki bağlar iki tane apolar bağ da vardır. Yani iki olabilir. Kükürt trioksit arkadaşlar şu şekilde şöyle şöyle evet baktığımız zaman arkadaşlar şöyle oksijende böyle evet şu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Bakın aradaki bağlar direkt olarak polar kovalent bağlardır. O halde sadece 2 diyoruz ve geçiyoruz ikinci sorumuza. Oksijen ile yalnız x2o bileşiğini yapabilen x elementinin oluşturabileceği hidroksit, karbonat ve fosfat bileşiklerinin gösteren formüller hangileridir? Bakın oksijen ile sadece x2o. O halde oksijenin değerliği x2'dir. O zaman x'in değerliği artı 1'dir arkadaşlar. Hidroksit eksi bir değerliklidir o halde bir tane X olacaktır yani A olabilir B olamaz C ve D olabilir arkadaşlar E olamaz yani olanlara şöyle yapalım Üçünde sağlayana bakacağız karbonat arkadaşlar CO3 eksi iki değerliklidir o halde X de artı bir değerlikli olacağı için çaprazlama yaptığımız zaman X2 CO3 olacaktır arkadaşlar bakalım olabilir olmaz ee, olabilir olabilir olmaz arkadaşlar Evet fosfata baktığımız zaman arkadaşlar fosfatta PO4 eksi 3 değerliklidir x artı bir değerlikli olacağı için çaprazlama yaptığımız zaman x 3PO4 olacaktır arkadaşlar ee, bakalım Evet olabilir olmaz olmaz olmaz olmaz şu olabilir. Evet. Üçünü de sağlayan A şıkkıdır diyoruz. Arkadaşlar geçelim e, bundan sonraki soruya. Aşağıdakilerden hangisine formülü verilen kovalent bileşik doğru adlandırılmıştır? Evet arkadaşlar baktığımız zaman azot, dioksit nedir? Monazot demiş. Yanlış. a gitti. Bor, triflorür. Tri, tetra demiş. Yanlış. Ee, dikükürt. Bakın dikükürt, dikülürür. Kükürt, dikülürür di, demiş di yazmamış arkadaşlar. Bu da yanlış. Azot monoksit. Bakın mono'yu yazmamış arkadaşlar. D de yanlış. Bakalım tetra fosfor dekaoksit. Evet arkadaşlar, doğrusu E şıkkıdır diyoruz ve son sorumuza geçelim. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin adlandırılması yanlıştır diyor. Hangilerinin adlandırılması yanlıştır? Bakın burada bir iyonik bileşik vardır. İyonik bileşikte neydi arkadaşlar? Katyon ismi, anyon ismi. Sodyum, oksit. Sodyum, oksit, disodyum demiş. Hayır arkadaşlar arada kovalent bağ yoktur. Bu yanlış. Evet o, ametal, ametal nedir arkadaşlar? Karbon, disülfür. Evet doğru. Kükürt de anyon ismiyle okunmuş. Evet arkadaşlar disülfür. Bakın yine kovalent bağdır. d fosfor trioksit oksit olacak potasyum demiş bir kere bu fosfor potasyum değil bu da yanlış Hangileri yanlıştır yanlışları arıyorduk 1 ve 3 diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar zannedersem anlaşılmıştır metalik bağ çok basit bir e, anlatımla arkadaşlar halledelim metal atomları bir araya geldiğinde metalin çekirdeğin tarafından zayıf çekilen şuradaki en son yörüngedeki elektronlar arkadaşlar bazen komşu atomların son yörüngelerini veya komşu atomların etrafında dönerler ve burada bir katyon oluşur. Bütün atomlar için aynı şey geçerlidir. Bu serbest haldeki elektronlar bu katyonların etrafında arkadaşlar bir bulut oluştururlar veya bir deniz oluştururlar. Buna elektron denizi bakın şuradaki mavi bölgeler gibi elektron denizi denilebilir. İşte bu pozitif ve negatif yükler arasındaki elektrostatik çekim kuvvetiyle oluşan fiziksel bakın özellikle söylüyorum fiziksel bağ çünkü güçlü etkileşimde iki tane kimya kimyasal bir tane fiziksel bağ vardır. İyonik bağ ve kovalent bağ kimyasal bağdır ama metalik bağ fiziksel bir bağ olmasına rağmen güçlü etkileşimdir. Metalik bağ denir. Elektron deniz modeli katı haldeki bir metali elektron denizine batırılmış bir iyon örgüsü olarak kabul eder arkadaşlar. Şu şekilde şu yapı olarak söyleyebiliriz. Burada bilmemiz gereken bir şey var. Bu elektron denizi metale hangi özellikler kazandırır? Arkadaşlar metallerin elektriği ve ısıyı iletmesini sağlayan yapı bu e, elektron denizidir. Metalleri parlak gösteren yine bu elektron bulutu veya elektron denizidir ve aynı zamanda metallerin metalik aynı şeyi yazmışız yanlış. Bir de arkadaşlar metallerin işlenmesini sağlayan yani tel ve levha haline getirilmesini sağlayan metallerin işlenmesini sağlar. İşlenmesini sağlar arkadaşlar. Bu elektron e, denizi 3 tane şey sağlıyor. Elektrik ve ısıyı iyi iletmesini sağlıyor. Ve parlak görünümlü olmasını sağlıyor. Ve metallerin eğilip bükülüp tel ve levha haline getirmesini sağlıyor diyoruz. Ve arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Mutlu bir yaşam dilerim. Hedefimiz TYT'de 7'de 7'dir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayınız. Arkadaşlarınıza önermeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun.